Merhaba arkadaşlar, ee, Sinan diye bir arkadaşımız AGV K5 Multi kullanıyormuş ee, ve sessiz rüzgar sesi aldığı için de sessiz bir kas önerisi istiyormuş. O yüzden de bu videonun sonucu sessiz kaslardan bir öneri oluşturdum. Ee, benim önereceğim mağazamızda da bulunan kaslardan bir tanesi. Farklı kaslar da önereceğim tabi. Onları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Shark'ın, bunu yakından göstereyim. Shark fiber bir yapıya sahip olan kaslardan bir tanesi.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 Çok fazla uğuldamayan, işte ön bakış açısı güzel, kademeli açılan camı olan, hem iç tarafında hava kanalları olan, üstten, tepeden, önden, her yerden hava alabilen, hava çıkışı olan ve çok iyi yapılmış kaslardan bir tanesi karbon olanlar. Bu da fiber yapısı olan kaslardan bir tanesi. Hani alınabilir mi? Evet alınır. Sessizliği orta düzeydir. En azından Alve K5'ten biraz daha iyidir. Aldığınızda zaten bunu fark edersiniz. Yapı sandır. O demin gösterdiğim. Karbon fiber. Bunlar fiber alaşımı sahiptir. Dış kabuğu katman katman ürülmüştür. Diğerleri termoplastik ve polikarbon olarak değişiyor. Onları hani sana çok fazla önermiyorum. Hani o ölçüde önerebileceğim kaslardan başka bir tanesi de. HCC ama bizim elimizde bulunmayan kaslardan bir tanesi. MT kas da olabilir. MT kaslar da bizim elimizde yok. Ama istediğin farklı karbon fiber az ses geçiren örnekleri linklerin değil de adlarını ben ekleyeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi karbon fiber fiber alışımla sahip kasları şey yaptım gösterdi termoplastik ve polikarbon olanlar yukarı tarafta. Showilerden birkaç tane örnekte aşağıya ekleyeceğim linklerini, oradan da bakabilirsin. Özellikle e, ne denir, e, GT Air, e, Elixar, q gibi modellerin bazı bedenleri kaldı elimizde. Onlardan az olduğu için linklerini ekleyeceğim ama beden bulamayabilirsin.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 Yani M ehliyet için B ehliyet gerektiğini biliyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk önce B ehliyet almanın, e, B ehliyet almak gerekiyor. Sonra M sınıfı ehliyete zaten sahip olmuş oluyorsun. B sınıfı içinde e, M ehliyette zaten ona dahil olanlardan bir tanesi. E, öyle alabiliyorsun diye biliyorum. Bir de demiş ki Can Barlas diye bir arkadaş. E, next. X 2 Karbon Gold nedir nasıldır? Yani tam olarak bizde olmadığı için bilmiyorum. Ee, ama hani onun altına daha önceden ben cevap yazmıştım. Gerçekten iyi bir kas olduğunu söylemiştim. Çünkü iyi bir e, yapıya sahip, geniş bakış açısı olan bir kas. Ama tabii bunları hani tahminen söylüyorum ben. Ee, Birebir gelse belki daha farklı şeyler söyleyebilirim. O yüzden hani e, hani ortalama bir cevap veriyorum aslında. Bir de şöyle bir detay vereyim. Ee, 15 yaşındayım diyorsun ya Özge. Yani 16 yaşına, 16 yaşına girince zaten A1 ehliyet bir kursa yazılıp A1 ehliyet alabilirsin. A1 ehliyet içinde de 125cc motorları kullanabilecek bir yetkinliğe sahip olmuş olursun. Galiba o kurs süreleri biraz kısaldı 2 ay mıydı 3 ay mıydı ne? E, sürüş ve ehliyet için bir kursa gidersin ayrıca. Kurslarda bazen çok yoğun oluyor ehliyet. Pardon, sürüş deneyimi bazı kurslarda çok iyi olmuyor. Bir hocayla beraber biraz deneyim yapmak, biraz motosiklet kullanmak, en azından 125 cc'lik motosiklet kullanmak iyi olacaktır. Ondan sonra ehliyet için sınava girdiğinde rahatlıkla alacağına eminim. Çünkü hani motosiklet kullanmak, vitesli motosiklet kullanmak belirli bir deneyime sahip, deneyime sahip olmak gerekiyor. O deneyimi de bir hocayla atlatırsan, sonuçta hoca... 15 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır kullanan birisi oluyor ve sana bütün o deneyimlerini aktarmış oluyor. O yüzden de senin ondan bilgi alman, o eğitimlere katılman senin hem ehliyet almak için sınavdan geçebilmeni sağlıyor hem de motosikletli sürüş yaşamında sana iyi bir trafik, ne denir, trafik macerası, trafik... E, sorumluluğu, bilinci aktarmış oluyor. Kimin ne yapabileceği nasıl davranabileceği senin onlara karşı ne yapabileceğin, nasıl davranabileceğin ve nelere mal olabileceğini sana detay detay veriyor. Bu arada full ekipmanlı olmayı ve e, full ekipmanlı gezmeyi e, unutmayın arkadaşlar. E, en, en, kafanızda kask olsun, montunuz, eldiveniniz, pantolonunuz ve botunuza kadar sağlam e, ekipmanlar alın, sağlam aksesuarlar alın, sağlam giyiminiz olsun. Fiyat performans için ben zaten size bir sürü örnek veriyorum. E, o örneklerden bakıp kendiniz bir e, kombin, bir e, ekipman, full ekipman dizebilirsiniz. E, ben zaten hani uygun fiyatlıdan, hani birkaç tane de video paylaşacağım zaten bunların altında, videolara da bakıp full ekipmanlar ne, neler olabilir? Ucuz ekipmanlar, ucuz kaslar ama fiyat performansı iyi olan kaslar Fiyat performansı iyi olan montlara, eldivenler ve diğer şeylerin hepsini paylaşıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur arkadaşlar. Hani elimden geldiğince veya bilgim olduğu sürece bu detaylı şekilde paylaşmaya çalıştığım ekipmanlar sizin işinize yarıyordur. Bir tane daha detay vereyim arkadaşlar. Hani Türkiye'nin her yerine biz kargo gönderiyoruz. Bizim Türkiye'de kargo göndermediğimiz herhangi bir yer yok. O, tüm Türkiye'ye teslimat yapılıyor. İsteyden neresinde Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Size illaki kargo ile teslimatlar 3 iş günü içinde iletilecektir. Ee, kargo firmalarıyla anlaşmamız böyle. İş günü diyorum lütfen dikkat edin. 3 iş günü. Eğer cumadan aldıysanız cumartesi pazar iş günü değil. Pazartesi salı iş günü en geç çarşamba günü size ulaşacak demektir. Hepinize iyi sürüşler.